Aslan Burcu ekran başına, Aslan Burcu Mayıs ayı burç yorumlarıyla karşınızdayız. Evet, değerli aslanlar nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsunuz? Yükselen aslanlar, Satürn sizin 8. evinizden transit halinde. Orada bir geri hareketler yapacak. Evet, oradan gelecek Plüto Eylül ayında 27 derecenize hangi evinizde? Tabii ki. Tabii ki oralarda bir yerlerde. Evet doğum haritanızda önemli olan bu. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar burası biliyorsunuz astroarif.com web sitemiz ve size web sitemizde yer alan bilgilerle sizlere bakalım neler paylaşacağız bugün. Evet değerli aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar Mayıs ayına 5 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ay tutulmasıyla başlıyorsunuz. Dördüncü evinizde bu tutulma yaklaşık bir buçuk yıldır süre gelen aile meselelerinizi anne babanızla ilgili çözmek istediğiniz mevzuları ve bu sebeple işinizi kariyerinizi doğrudan etkileyen sorun ve problemleri çözmek üzere geliyor. Yaklaşık altı ay içinde bu tutulmanın tetikleyeceği zamanlarda artık bu mevzuların tamamen çözmüş olarak hayatta ilerleyebilirsiniz. Bazı yükselen aslanların Ailevi durumları, baba evlerindeki karmaşıklık nedeniyle bozulmuştu. Bazı yükselen aslanların e, kariyerlerini icra ederken evlilikleriyle alakalı kısımlarda problemler olmuştu. Ve bunların artık bir çözüme kavuşması gerekiyor. İlk başta bazı aslanlar gurur yaptı, kibir yaptı. Önce balıklama atladı, ben doğru yoldayım dedi. Tam ilerlerken bir anda metafizik bir el sizi Fren yaptırdı, durdurdu, bazılarınıza devam et dedi ama bak sonuçlarına katlanırsınız dedi. Ama gördünüz ki bazılardaki, bazılarınızdaki sonuçlar ne oldu? Gayet acı oldu, bazılarınızda evet gerçekten yerinde oldu dedi. Niye? Çünkü herkesin doğum haritasındaki analizindeki o gezegen yerleşimlerine göre bu durumlar farklı arz edebilir. Akrep boğa tutulmaları sizi uzun bir süredir aileniz kökenlerinizle olan karmik borçlarınızla yüzleştirdi. Yani baba evinde sizinle gelen ya da orada hasret kaldığınız konular ya da o baba evinizde bir türlü çözemediğiniz ve o aile yaşantınıza yansıyan bazı konular vardı. Oradaki o karmaları temizlemeden ve de dolduysa eğer artık bir adım yol alamazsınız ve o Alamadığınız yollar arkadaşlar tıkanıklık yapar hayatınızda ve onları açmanız gerekebilir. Hayatta bazı karmalar vardır ve bu karmaların temizlendiğinde alışılagelmiş olduğunuz standart bakış açınızda baktığınızda değiştirmek istemediğiniz şeylerde de değişmeler meydana gelir. Aslında bu e, karmayı temizlediğinizde hayat yolunuzun açılmasıyla birlikte Hayatınızda klişe olmuş kala, klişe olarak kalmış olan bir takım durumlar da ne oluyor çıkıyor. Peki bu değişiklikten memnun oluyor musunuz? Hayır olmuyorsunuz. Çünkü bazı e, sabit düşünceli aslanlar ne yapıyorlar? O değişikliklere kabullenemiyorlar. Ve artık gereken dersleri aldıysanız bundan sonraki sürecinizde daha rahat olabilir. Eğer almadıysanız bu konular daha da karmaşık ve zor bir hal alıp yakanızı bırakmayacaktır. Bunların hepsi doğum haritanızda var arkadaşlar. Bu arada videomu beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için kanalıma çok teşekkür ediyorum. Ama daha bitmedi. Durum bakalım. Devam ediyoruz. Daha 8 Mayıs'a geldik. 8 Mayıs'a kadar 11. evinizde ilerleyen Venüs 8. evinizdeki Neptün'e kare açı yapıyor olacak. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla olan maddi konularınız, parasal bazı gündemlerinizde yanılgılara düşebilirsiniz, kandırılabilirsiniz. Ya da borçlar, miraslar veya ortak kazançlarınız gibi paralardan yana aldatıcı bazı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Miras beklentiniz varmıştır. Babanız size bir şey alacakmıştır. Ne oluyor? Alamıyorsunuz. Neden alamıyorsunuz? Çünkü kandırıldınız. Ne yapacaksınız? Üstüne bazılarınız bir bardak su içecek. Bazılarınız hakkını arayacak. Bazılarınız hakkını aramayı bile gururuna yediremeyecek. Ve bu şekilde ilerlediğinizde aslında büyük bir hata yapmış olduğunuzu anlayacaksınız. Bazılarınızda ise böyle olmayacak. Niye? Çünkü onun haritasındaki yerleşimlerinde güzel etkiler aldığı için o mirasa konacak, o ev alınacak, işte o e, nafaka alınacak ya da buna benzer durumlar meydana gelecek. Arkadaşlarınızla olan maddi konulara alacak, verecek borçlara dayalı mevzulara bu dönemde dikkat etmenizde yarar var. 8 Mayıs'ta Venüs 12. evinize yengeç burcuna geçecek. Yaklaşık bu bir aylık süreçte kendinizi sosyal ve özel ilişkilerden biraz geri çekmek ve kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Bazılarınızda da o Venüs'ün oraya geçmesi ne olacak? Nakit krizine sebep olabilir. Yani artık parayı yetiremeyebilirsiniz. Evet, neden yükselen aslanlar bu kadar krizlerle karşı karşı? Çünkü 8. ev para demek. 12. eve girmiş Venüs yine parayla alakalı sıkıntılar verecektir. Dolayısıyla da Burada siz bir sınavdan geçiyorsunuz. Sınavlar, gurur, kibir ben hepsini bıraktım hocam. Yok hocam yok öyle bir şey yok. Nereye bırakıyorsun sen gururu kibiri? Öyle değil. Sen kendini kiminle kıyaslıyorsun? Bir bak etrafına. O insanların sadece dış görünüşlerine değil bir de sen onların içindekileri görsen. İşlerinde ne çürümüş insanlar var bir bilsen. İşte sen tabi ki ne yapıyorsun? Ambalaj yani. Direkt dış görünüşe bakıyorsun. Ama aslına bakarsan o dış görünüşün altında yatan çok geniş derin derya insanlar var. İşte senin de o içindeki geniş kişiliğin, derin derya kişiliğinin açılması ve genişlemesi için yaşadığın bir süreç bu. Ya da işte aşk ilişkilerinde bazı zorlanmalar da meydana getirebilir bu 12. evdeki durum. Belki de bazılarında kayıplar ve bazılarında bir ilişkinin, Artık kökten kopması gibi bir anlamına da taşıyabilir. Duygularınızı rahat ifade etmekte zorlanabileceğiniz gibi huzuru yalnız kalmakta arayabilirsiniz bu dönemde. Bazılarınız için inziva dönemi de olabilir. 9 Mayıs'ta 10. evinizde Güneş-Uranüs kavuşumu meydana gelecek. Mesleğinizi, kariyerinizi toplumsal olarak gördüğünüz konum ve statüde ani beklenmedik değişimler yaşayabilirsiniz. Ne diyoruz arkadaşlar 10. ev? Güneş, Uranüs. Ne oluyor? Aniden bir parlama. Neler parlayabilir arkadaşlar biliyor musunuz? Mesela benzin üzerine bir kibrit atarsanız bir anda böyle cof diye patlayıverir, verir. Böyle aniden parlar ve o parla, parlaklık ne yapıyor? Parlıyor ve bir anda hızlı bir şekilde sönüyor. O yüzden de ne olacak? Önemli olan sadece bir iş yapmak değil, o işteki kariyerdeki ilerlemeler daha ön plandadır. Mayıs'ın son 10 gününe kadar odak noktanız, iş ve kariyer hayatınız, hedefleriniz ve bununla ilgili değişmeler yaşanabilir. Daha durun, daha bitmedi. Ay devam ediyor. 17 Mayıs'a geldik. 17 Mayıs'ta Jüpiter Boğa Burcu'na geçiyor. 10. evinize geçiş yapacak. İş, kariyer, çalışma hayatınızla ilgili önemli büyüme ve şansınız açık olduğu bir döneme giriş yapıyorsunuz. Eğer kendinizi yeterince geliştirip hazırladıysanız, kariyer planınızda önemli fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir yıllık süreç başlıyor. 19 Mayıs'taki yeni ay sizler için bir önem arz ediyor. Çünkü bu Jüpiter geçişini destekler nitelikte arkadaşlar. Fakat ayın başında gerçekleşecek olan ay tutulması 6 ay boyunca sizi zorlayıcı etkilerde olduğu için kariyer hayatınızın şekillenmesine büyük bir payın aile yaşamınızın ve ebeveynlerinizle olan çözmediğiniz konular olduğunu gösteriyor. Bu tutulmanın etkileriyle belki hayatınızda hiç olmadığınız kadar ailenize sitem ve da bulunabilirsiniz. Hepsi sizin yüzünüzden oldu diyebilirsiniz. Evet bundan sonraki yaşam planınız kökenlerini tamamen ailenizin şekillendirdiğinin uyanışını yaşayabilirsiniz. Neden hocam böyle oluyor? Biz mi günah keçisiyiz bu zodyağın bu burçların diyebilirsiniz. Çünkü sizin dördüncü eviniz arkadaşlar akrepte. Ve orası bilinmeyen gizemlerin olduğu dışa kapalı na mehram alanınız sizin. Evet 19 Mayıs'a kadar 10. evinizde Merkür Retrosu devam edeceği için kariyerinizle ilgili daha önce karşınıza çıkan fırsatlar tekrar değerlendirme fırsatı doğabilir. Ama ilk kez iş kariyer fikrini ortaya çıktıysa bu tarihten sonrasını kullanmanız daha uygun olacaktır. Ya da zaten geçmişte böyle bir Merkür Retrosu'nda başladıysanız yine bu Merkür Retrosu'nda olay son bulabilir. Ya da Haritanızın yerleşimlerindeki Merkür retroları size farklı fırsatlarda sunabilir. 21 Mayıs'a geldik. Bitmiyordu ay. Anlat anlat bitmiyordu. 21 Mayıs'ta Güneş 11. evinize İkizler burcuna geçiş yapacak. Bu da yaklaşık bir ay için odak noktanızın arkadaşlarınız ve sosyalleşme olduğunu gösteriyor. Yani 11. eviniz sizin İkizler ve buradaki Güneş orayı parlatacak. Eller ne der kaygısına düşeceksiniz belki de. Ya da ne olacak? Eller ne dere göre hareket edeceksiniz. Benim çok sevdiğim bir yazar var. Eller ne der diye bir örgüt var biliyorsunuz derdi. Aynen eller ne der örgütü sizi ciddi anlamda bağlayıcı olan bir örgüttür. <gülüyor> Kalabalık ortamlarda düğün, dernek ve çeşitli grupların içinde daha etkin olabilirsiniz. Tabi düğünler, nişanlar da o dönemlerde başladığı zaman ne olacak? Biri sizi durdursun. Geline oyna demişler yerim dar demiş değil mi? Fakat Mayıs ayı sonuna kadar 8. evinizdeki Satürn'e kare yaparak ilerleyeceği için bu kalabalık ortamların sizi parasal olarak ve psikolojik olarak engellediğine kısıtladığına da şahit olabilirsiniz. Niye? Koca para gönderecek onu bekliyorsun. Ne oluyor gönderiyor mu? Olmuyor. Diyor ki çok harcıyorsun diyor değil mi? Evet. Bazılarımız da böyle. Devam ettiğimizde değerli arkadaşlar 21 Mayıs'a geldik. Evet 21 Mayıs'tan Mars sizi burcunuza geçiş yapıyor ve bu Mars aslan burcunda ilerleyecek olan Mars kendinizi daha fazla ortaya koyma girişimlerinde bulunma. Başka bir tabirle daha fazla yırtınma daha fazla yırttırma anlamına geliyor. Fakat siz yırtındıkça bununla birlikte sağlık sorunlarıyla karşılaşma ihtimaliniz var. Diyeceksiniz ki hocam gömdün bizi gömdün. Ya ben gömmedim bak ben size burada söylüyorum. Baştan anlatıyorum. Sonra hocam sizin aslanlarla sorununuz mu var falan demeyin. Ne görüyorsak onu anlatıyoruz. Sakarlıklara, kazalara da açık olabileceğiniz bu süreçte dikkat etmeniz lazım. Yaklaşık bu iki aylık dönemde özel ikili ilişkilerde, evlilikte, iş ortakları ile yapacağınız işlerde problemler, çatışmalar yaşanabilir. Özellikle evlilikle ilgili konular bu önemli. Kendinize olan güveniniz aşırı artabilir ve bu aşırı güvenin neticesinde bazılarınız zehirlenecek, aşırı özgüven zehirlenmesi yaşayacak, bazılarında da ne olacaktır? Egosal ve baskıcı tavırları artacaktır. Dolayısıyla da karşı tarafın sizi burada nasıl algıladığı önemli. Çünkü kibirli insanlar biliyorsunuz çok güzel algılanmayabiliyor. Buna kendi hayatınızda dikkat etmenizde yarar var. Mayıs sonu itibariyle özellikle... 21, 22, 23, evet 21, 22, 23 Mayıs'taki göksel açılar biraz zorlayıcı etkide olabilir. Şimdi bu 21, 22, 23 derken şey aklıma geldi Zeki Metin'in bir film vardı ya altınları sayıyorlar 1, 2, 9,998, 9,999 gibi aynı bu şekilde 21, 22, 23 Mayıs'taki göksel açılar biraz zorlayıcı olabilir. Ve Mars Aslan'da Pluto Kova karşılığında ve Jüpiter'le etkileşimde bir T kare açı oluşturacaklar. Bu da sizin için e, büründüğünüz bu aşırı ego ve kendinizde olan fazla güvenden kaynaklı doğabilecek bazı agresyonlar kibarcası. Kızgınlıklar, sinirlikler, öfke patlamalarının kibar adı neydi? Agresyonlar. da mı geliyor bilmiyorum ama olabilir. Doğrudan iş, kariyer ve aile hayatınızı etkileyeceğini gösteriyor. Karşınızdakilere görmezden gelip yok sayıp geri plana atmak yerine biraz daha düşünceli ve anlayışlı olmak size bu dönemde çok iyi geleceklerdir. Evet sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar sizlere güzel bir ay diliyorum. Hocam mi kaldı ne kadar varsa geçirdin gömdün ne yapayım yani bu... Diğer burçların da yorumları var arkadaşlar. Onları da dinleyin. Mesela bir ikizleri de dinleyin. Herkesin her şeyi her zaman başına gelmiyor. Ama ne derler? Benim bir tane öyle ilkokulda bir hocam vardı. Ee, hayatta mı bilmiyorum ama şöyle diyordu. Her zaman kedi kedi bal kaymak yemez. Biraz da süt içer diyordu. Aynen öyle. Kedi bal kaymak yemez. Biraz da süt, süt içer diyordu. Ama o dönemlerde kedi maması yoktu arkadaşlar. Kedileri biz organik besliyoruz ilkokula giderken. Ee, bal kaymakla Besliyormuşuz, süt içiriyormuşuz demek ki. Ee, ama şimdi kediler neyle besleniyor? Hazır yemlerle besleniyor. Ve onla, o, onda ne oluyor? Onlara dokunuyor değil mi? Evet. Zaman geçiyor, zaman değişiyor. Kimler için daha iyi dönemler, kimler için daha olumsuz dönemler. Ama ne oluyor? Hayat bir sınav ve bu sınavda hepimiz bir yerlerde bir şeylerin mücadelesini veriyoruz. Buradaki en önemli nokta unutulmaması gereken nokta. Bu video yükselen aslanlarla ilgili ama herkesin haritasında bir aslan tarafı var. Dolayısıyla da sizin de haritanızdaki aslan burcu nereye denk geliyorsa ve orada bu anlattığım konularla alakalı açılar alıyorsa ve orada gezegenleriniz varsa ne oluyor? Tabii ki etkiler daha fazla oluyor. Kendi haritanızı nereden bileceksiniz? Kendi haritanızı doğum haritası analize alarak baktırabilirsiniz, yaptırabilirsiniz. 0543 20 90 444 şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bize ulaşıp bizimle danışmanlık için temasa geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olduğunuz için, beğen butonuna bastığınız için ayrıca bu videonun altına yorum yapıp fikrinizi beyan ettiğiniz için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyoruz değerli dostlar. Evet, yeni bir burç yorumlarında sizle görüşmek üzere sevgili aslanlar, sonraki bölümlerde görüşmek üzere.